Merhaba, filament yükleme öncesinde ve sonrasında dikkat etmemiz gereken bazı püf noktaları bulunmaktadır. Bu noktalar sırasıyla filament sarımını kontrol etmek, filament ucunu doğru açıyla kesmek ve filament akış ayarını kontrol etmektir. Gelin bir uygulamasını gerçekleştirelim. Filament yüklemesi yapmadan önce mutlaka makaradaki sarımı kontrol etmemiz gerekir. Burada filamentin üst üste bulunmadığından ve baskı sırasında duraksamaya sebebiyet verecek şekilde sarılmadığından emin olmamız gerekir. Ardından Filamentin ucunu yerinden çıkararak 45 derecelik açıyla kesiyoruz. Makarayı yerine takıp, filamentin ucunu yuvasından içeriye doğru kılavuz borusuna, borunun ucundan çıkana kadar bu işleme devam ediyoruz. Ana ekran üzerinden sırasıyla ayarlar, filament değiştir, yükle ve koymuş olduğumuz filamentin ismini seçerek yükleme işlemini başlıyoruz. Basık kafasının yeterince ısınmasının ardından ileri tuşuna basarak filamentimizin içeri doğru girişini kontrol ediyoruz. Son olarak yapmamız gereken şey kılavuz borusunun yuvasına doğru bir şekilde oturduğundan emin olmak. Bir teknik destek videomuzun daha sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Aklınıza takılan diğer tüm sorular için